Bir fotoğraftaki piksel değerleri 0 ile 255 arasında değişir. Piksel değerleri birbirine çok yakın ise onları histogram üzerinde yaymak için histogram eşitleme yöntemi kullanılabilir. Her bir piksel için 0 ile kendi değeri arasındaki değerlerin oranı kümülatif frekans grafiği ile gösterilebilir. Histogram eşitlemesi uygulamak adına her bir değer için eski değerinin kümülatif frekansını 255 ile çarparak yeni bir değer elde edebiliriz. Bunu tüm değerler için uyguladığımızda grafiğin bir doğruya çok benzediğini görebiliyoruz. Fotoğrafımızın piksel değerleri histogram üzerinde daha eşit bir şekilde dağılmış durumda. Bu yöntem, x ışını görüntülerinin iyileştirilmeleri ve yüz tanıma algoritmalarının yüzleri daha hassas bir şekilde tanımaları için kullanılıyor. Histogram eşitlemesini gerçekleştiren bir program kodlayalım. Bunun için, Basit bir yapıya sahip olan pgm formatını kullanacağım. Programı da c dilinde yazacağım. Piksel değerlerini tutacak bir matris oluşturuyorum. Sonrasında bu değerlerin pgm dosyasından okumaları için bir fonksiyon yazıyorum. Dosyayı okuma modunda açıyorum. Ve başındaki genişlik ve yükseklik değerlerini kaydettikten sonra piksel değerlerini tanımladığım matrise atıyorum. Sıra şimdi algoritmayı gerçekleştirecek olan fonksiyona geldi. Her bir değerin kaç defa geçtiğini tutmak için bir dizi tanımlıyorum. Ve pikselleri tarayarak tanımladığım dizinin ilgili elemanını arttırıyorum. Sonrasında bu değerleri toplam piksel sayısına bölerek normalize ediyorum. Kümülatif frekans dizisinde yeni elemanı Önceki elemanın şu anki değerin oranını ekleyerek bulabilirim. Videonun başında gösterdiğim yöntemle yeni piksel değerlerini eski değerleri 255 ile çarparak bulabiliriz. Yuvarlama için 0.5 ekledim. Bulduğumuz yeni değerleri yeni bir PCM dosyasına yazdırmak için bir fonksiyon tanımlayalım. Dosyayı yazdırma modunda açıyorum. Bu sayede dosya yoksa program yeni bir dosya oluşturacak. Dosyanın türünü belirtiyorum. Sonrasında genişlik, yükseklik ve maksimum piksel değerlerini yazdırıyorum. Matrisi tanımlı olan piksel değerlerini satır satır dosyaya yazdırıyorum. Artık programımız hazır. fati.pgm isimli bu fotoğraf üzerinde Programımızı çalıştıralım. Çıktı fotoğrafımızın detayları çok daha net oldu. Algoritma çok hızlı gerçekleşti. Peki ne kadar hızlı? Buna süreyi ölçerek karar vermek yerine kaç defa işlem yaptığımızı belirtmek daha avantajlı. Süre, bilgisayarın donanımı, işletim sistemi gibi birçok parametreye bağlıyken kullanacağımız yöntem sadece veri boyutuna bağlıdır. Bunu ifade etmek için büyük omega Theta ve anotasyonları yaygın olarak kullanılıyor. Bunu kodla görselleştirmeye çalışalım. Oluşturacağım bu fonksiyonla algoritmanın kaç defa döngüye girdiğini kaydedip, bunun veri boyutundan nasıl etkilendiğine bakacağım. Bunu için, Histogram işlemi fonksiyonunun bana kaç kere döngüye girdiğini döndürmesini istiyorum. Bu adım için veri boyutuna bağlı olmayan döngüler önemsenmiyor. Rastgele verilerle veri boyutunu 10-10 arttırarak 20 defa test yaptırıyorum. İterasyon sayılarına karşılık gelen veri boyutlarını ekrana yazdırıyorum. Şu ana kadar yaptığımız kodu test edelim. Gördüğünüz gibi algoritma veri boyutu kadar iterasyon yapıyor. Elde edilen bu sonuçları bir matrise koordinat düzlemi olduğunu varsayarak tanımladıktan sonra görselleştirelim. Bunun için bulduğumuz değerleri normalize ederek matristeki ilgili elemana o değeri temsil edecek şekilde bir sayısını atıyorum. Matrisi ekrana yazdırırken birler yıldız olarak yazdırılacak. Lineer bir fonksiyona benzeyen bir görüntü çıkıyor karşımızda. Demek ki algoritmamız lineer zamanlı bir algoritmadır. Piksel değerlerinden bağımsız olarak iterasyon yapıldığı için en kötü ve en durum senaryoları aynı olacak. Bu tür algoritmaların analizi oldukça basittir.